1700'lü yıllarda Yahudiler toplumda dışlanıyor ve meslek sahibi olmalarının önüne geçiliyordu. Rothschild ailesinin babası da bu yüzden yasa dışı işlere bulaşmak zorunda kaldı. Salgın bir hastalık tüm aile fertlerini ortadan kaldırınca 13 yaşındaki Mayer Amschel tek başına kaldı. Yıllar boyunca tek başına yaşam mücadelesi verdi. Şu ana kadar anlattıklarım Rothschild ailesinin aslında en masum zamanları diyebiliriz. Ortaya atılan iddialara göre konuşacak olursak. Peki, Rothschild ailesini diğer ailelerden farklı kılan şey ne? Rothschild ailesi gerçekten bu kadar acımasız ve dünyaya hükmeden bir aile mi? Detaylar videomuzda. Mayer Amschel nihayet bir bankada çalışmaya başladı ve kısa bir süre içinde de terfi etti. Bu arada evlenen Mayer'in 5 tane oğlu oldu. Ailesiyle babasının zamanında kullandığı dükkanın üzerinde bir dairede ailesiyle birlikte yaşamaya başladı. Çocuklarının ileride ne iş yapacağına daha çocukları küçükken karar vermişti bile. Şu ana kadar anlattıklarım tamamen masum bir dizi gibi değil mi? Yani bunun hayatını koy film olur. Çok masum. Ama kelime anlamı Kızıl Kalkan olan Rothschild ismini de adlarına katmayı ihmal etmedi. Uluslararası finans da bu aile kadar etkili olabilen başka bir aile yoktur. Kralları, psikopatları, dükleri, onlar kadar rahat kullanabilen hiç kimse yok. Rothschild ailesi kendine ait kuralları olan bir ailedir. Ne aile dışından biriyle evlenebilirsiniz ne de mal varlığı hakkında dışarıya tek bir kelime beyan vermeye izniniz yoktur. Ailenin lideri de en büyük bir erkek çocuktur biraz daha detaya inecek olursak madde madde rossil ailesini sıraladım daha iyi daha yakından tanıyabilmemiz adına rossil ailesinin dünyanın en zengin ailesi olmak için hangi karanlık yollardan geçtiğini hiç kimse bilmiyor ama en zengin ailesi olmak için yaptıkları biz insanlara biraz farklı gelebilir çünkü rossil ailesi gerçekten duygularından arınmış bir aile rossil Paranın, servetin aile içerisinde kalması adına sadece aile içi evlilikler yapıyorlar. Zaten aile dışından birisiyle evlenmeniz de yasak. Aile içinde kuzenler arası evlilikler son derece yaygın ve normal kabul ediliyor. Rothschild ailesinin liderlerinden Amschel Rothschild'in ''Bir ülkenin ekonomisini kontrol edebiliyorsan o ülkedeki kanunların hiçbir önemi yoktur.'' dediği de iddialar arasında. Ailenin birçok faaliyetinin kanunların denetimi dışında tutulduğu sürekli gündemde tutulan bir şeydi zaten. Aile liderlerinin söylemlerine bakıldığında ise kendilerini kanunların üzerinde gördüklerinde rahatlıkla anlayabiliyoruz. Rothschild'lerin ekonomik gücü onlara o kadar büyük bir denetimsizlik gücü sağlıyor ki ailenin birçok faaliyeti tarihin tozlu sayfalarına çoktan gitmiş durumda 2004 yılında altın ticaretindeki faaliyetlerini berklaysa bırakana kadar ailenin altın fiyatları üzerinde bu kadar büyük etkisi olabileceğine kimse inanmıyordu 2004'te bu yetki devri yaşandığında bu yıla kadar uzun zaman boyunca ailenin dünyadaki altın fiyatlarını kontrol ettiği gerçeği de ortaya çıkmış oldu. ABD'de bağımsız bir kuruluş olan Amerikan Merkez Bankası'nın kontrolünde hem Rothschild ailesinin hem de Rockefeller ailesinin hala devam eden büyük etkilerinin olduğunu neredeyse tüm dünya biliyor. Bu bankanın tek bir açıklamayla tüm dünya ekonomisine yön verdiğini düşünürsek bu iki ailenin dünya ekonomisinde ne kadar büyük söz sahibi olduğunu anlayabilmek aslında mümkün. Ailenin malikanelerine, saraylarına giren insanların birçoğunun raporlarına yansıyan bilgiler aile bireylerinin satanist olduğu yönünde. Karanlık lordun masası ve şeytana tapıldığına dair birçok iddia ailenin ismi geçtiğinde gündeme getiriliyor. Ancak dediğim gibi bunlar sadece bir iddia. Çünkü Rolkshild ailesinin barındığı yerlere, saraylara, malikanelere, girebilmek pek de mümkün değil. Ailenin dünyadaki toplam sermayenin yarısını kontrol ettiği bilinen ekonomik bir tespit. Ancak işin bilinmeyen kısmı ise geçmişten bugüne kadar yaşanan birçok savaşın bu ailenin ekonomik çıkarlarına hizmet edecek şekilde finanse edildiği. Aile dünyanın en varlıklı ailelerinden biri olmasına rağmen hazırlanan dünyanın en zengin isimleri listesinde hiçbir zaman yer bulamıyorlar. Bunu sağlamak için çok sayıda yol kullanan Rothschild ailesi aile içi evlilikleri de aslında bu yüzden yapıyor. Çünkü birbirlerine oldukça fazla güveniyorlar. Peki dünyanın en zenginleri listesine nasıl oluyor da girmiyorlar? Cevabı ise çok basit. Servet aile içerisindeki insanlara bölüştürülüyor. Serveti tek bir kişi yönetirken aslında her insan ortalama zenginlikteymiş gibi görünüyor. Rolls-Royce ailesinin serveti ne kadar? Hiçbir zaman kesinlikle bilinmeyecektir. Avrupa'da savaş yıllarında kiralık askerler tutulurdu. O dönemde prensin yanında çalışan Mayer bu işin muhasebesini tutan kişiydi. Prens ülkeden kaçarken Mayer'e 3 milyon dolar bıraktı. Fıçılarda saklanan bu parayı Napolyon askerleri bile bulamadı. Mayer parayı çocukları arasında paylaştırdı kızlarına az miktar verdi çünkü kadın erkek eşitliğine inanmıyordu. Tek dünya fikrini savunan Rothschild ailesi birçok savaşı finanse etmiştir. Savaşlar sayesinde servetini kat be kat büyütmüşlerdir. Peki gelelim Rothschild ailesinin şirketleri hangileri? Rothschild ailesi paranın babası olarak anılmaktadır. Servetlerini gizli tuttukları için asla kesin bir bilgi paylaşımı yoktur. Fakat yine de dünya servetinin yarısına sahip oldukları düşünülmektedir. Dünya genelinde çok büyük para kazandıran işlerle uğraşmışlardır ve çok önemli şirketlere sahiplerdir. Bunlar HSBC Bank, Royal Bank of Scotland, The Beers, Banco Santander, ING Group, Aviva, Rio Tinto, BNB Paripas. Görüldüğü üzere Rothschild ailesinin serveti söz konusu olduğunda karşımıza çok sayıda farklı firmalar çıktı. Bu şirketlerin tamamı uluslararası tanınan firmalardır. Bundan dolayı da doğal olarak Rothschild ailesinin uluslararası ortamlarda tanınan bir aile olduğunu ifade etmekte mümkün olmaktadır. Bu videoda Rothschild ailesi hakkında ortaya atılmış iddiaları derledim. Tekrardan hatırlatmakta fayda var. Bu anlattıklarımın hepsi bir iddiadan ibaret. Yani hiç kimse kesin olarak bunların doğru olduğunu bilmiyor. Rothschild ailesi nasıl bugünlere geldi, gizli mi, ne? Bunlar sadece iddialar ve ben de bu iddiaları derledim. Çünkü Rothschild ailesi hakkında bilinen tek gerçek bu işletmelere sahip oldukları ama dünya ekonomisine yön verdikleri de e, anlaşılabilir bir şey diyebiliriz aslında. Bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutma. Sen de bana içerik fikirlerini sunmak istiyorsan yorumlarda buluşabiliriz. Kendine çok çok iyi bak. Hoşçakal.